Artık denklemin iki tarafına da aynı işlem uygulamanın sebebini, gerekliliğini anladığımıza göre, bu stratejiyi şimdi bilinmeyen bir değişkenin değerini bulmak için kullanabiliriz. Diyelim ki, x artı 7 eşittir 10 şeklinde bir denklemimiz var ve x'in değerini bulmak istiyoruz. Bu denklemin anlattığı şey şu, bir şey artı 7 eşittir 10. Cevabı aklınızdan bulabilirsiniz ama daha sistematik bir şekilde denklemi çözmek istiyorsanız, x'i sol tarafta yalnız başına bırakmayı deneyebiliriz. Sol tarafta peki, sadece x kalacaksa 7'yi yok etmemiz gerekiyor değil mi? O zaman da sol taraftan 7 çıkarmamız gerekiyor. Ama eşitliği dengede tutabilmek için sol tarafta yaptığımız işlemi sağ tarafa da uygulamamız gerekiyor. Terazinin dengesi bozulmasın. Hala sol taraf sağ tarafa eşittir diyebilelim. Sol tarafta sadece x kalır, 7'ler birbirini götürür. x eşittir 10 eksi 7, yani 3. Yani bu bilinmeyen x, 3'e eşitmiş. Bunu doğrulayabilirsiniz. 3 artı 7, gerçekten de 10 yapar. Bir denklem daha çözelim. a eksi 5 eşittir eksi 2. Şimdi burada negatif sayılar var, o yüzden denklemimiz biraz daha ilginç. ama Aynı mantığı kullanacağız. Sol tarafta sadece a kalsın istiyoruz, yani bu eksi 5'ten kurtulmamız gerekiyor. Ve eksi 5'ten kurtulmanın en iyi yolu da ona artı 5 eklemektir. Ben de böyle yapıyorum, sol tarafa 5 ekliyorum. Ama sol tarafın sağ tarafa eşit kalmasını da istiyoruz. O nedenle sol tarafa ne yaparsam, sağ tarafa da aynı şeyi yapmamız gerek. Yani sağ tarafa da 5 ekleyeceğiz. Sol tarafta a kalır ve eksi 5 ile artı 5 birbirine götürür. Sağ taraf hala sol tarafa eşit çünkü iki tarafa da aynı işlemi uyguladık. Burada eksi 2 artı 5 var. Bu da 3 eşit. Yani a eşittir 3. Hemen bu cevabı da bir kontrol edelim. 3 eksi 5 eşittir eksi 2. Şahane.